Herkese merhaba arkadaşlar. Size bildiğimde survive the end of bir Evet arkadaşlar. Er bu bu ve abone. var Arkadaşlar yoğun arkadaşlar müsait değil Evet arkadaşlar şimdi bu oyunda sizin taktik göstereceğim oyunda hava alanına, ee, şey hava alanı var tamam mı? hava alanı hava alanı gittikten sonra ne yapın? Orada kapının açılmasını bekleyin Sabah kadar sonra tabii ben ee, şehri bulabilirim Ben avalını bulabilirsem Göstereceğim de ha, Şuradaydı Evet arkadaşlar Geliyoruz Devasa bir volkanik patlama Meydanına geliyor Arkadaşlar bom Bomba atacaklar Bakın beyler burası Roblox The International Airport Yani Hollywood sana size etrafı göstereyim. Bir araba alalım. Yani şuradan çıkalım. Şöyle gezelim. Arkadaşlar mesela örnek olarak. Ben size şöyle şeyleri bir göstereyim. Bir saniye bakalım. Oğlum ne biçim araba? Allah Allah Allah. Ki patlamadın. Arkadaşlar bakın patlama ne yapmış? Sırgama arkadaşlar bakın Buradan düşerseniz bizdeyiz oluruz. Arkadaşlar bakın İntihar edeceğim Araba yedik Vallahi ne Aa burada pizzarya varmış Böyle pizza yiyelim, yiyelim. Pizza dört yüze şu an 400 Tam liraya bir dilim 400. Dolara bir dilim zaman <gülüyor> olur. Neyse arkadaşlar, şimdi benim hızlıca şey yapmam gerekiyor. Ha, yeminimden Aslında şu ben pandemi de zamanı Şey, oyunun sonunda spoiler vermeyeyim. Bir şey alıyor orada yok <Gülüyor> olmamız. Oyun çok yalanlar arkadaşlar. Oy. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da böyle. Muhtara deniyor. <Gülüyor> ee bak mılan çaresiniz zaten yok. Ben atlayacağım bunu. İçeri gir hocam. Allah'ın <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar, evlere bakar mısınız? Çöküyorlar. Evet. Birden gazizmi. Yani çok, çok doğru söylüyor. Doğru değil. Arkadaşlar bakın arabamız orada yanmış. O araba yok olur dedim zaten. Çatlak Roblox City'nin sonuna yaklaşıyor. Yani çok çatlak oldu arabada. Şu anda baksanız Bu da şehir ikiye bölündü resmen. Ne? Roblox büyük olması gerekmiyor mu? İçinde birden fazla şehir var çünkü. Burada şehir olamaz. This is actually a Guys, guys, samshark exploded. Aha! we did. Okay, we did. we did. Very good. Oi! Oi! Dur arkadaşlar bakın. Hazır mısınız? Çok komik bir şey yapacağım. Yani. Bakın. Koşma şeyini aldım. Hazır mısınız? Biliyorum. Ölüyorum. Aynı zamanda toksik. Aa başarı alma. Bunun otomunması gibi patladı yanıt. Şunlar... Buranın suyu içilmez artık. Çok kötü ürkenin <gülüyor> içindeyim. Asit Allah! Veya ölecek, sen de. Nerenin sen Ulan, nerenin bu? Çelma benim kadar patlaması. Çelma'nın faciası bu kadar oldu dediler. Bu Yavruz oğlum, Abi kat dem senim vah kat Ağabeyyyy, ağabey ağabey ağabey Oğuz yandı geçen yıllar otobüs durağında bekliyoruz ama otobüs durağı birazcık çakacak bile Macunzu üstü şey olmuş. Solmuş mayonezli yani. olmuş. Şöyle olmuş. Yine ben kendime riski atarak aksiyonu. Ooo! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha. Arkadaşlar bakın, koymağımızın kum olmuş bu şu, Geçkimize gelmiyor olan. keşke bir tek ben kaçarsam. <gülüyor> Düşünseniz bir tek ben kaçıyorum, herkes ölüyor. <gülüyor> ne gülerim ya. Çaklar cephal. Hocam, Roblox'un <gülüyor> Türkçesi işte bu yüzden kötü. Roblox'in uzay idaresi. Roblox diye giden sayısız meteor tespit etti Roblox City tespit... <gülüyor> benim üçüncü ol oh, oh. Oraya gittim. Metodlar tarafımda çöküyor olumsuz. Allah! Allah! Allah! Patlıyoruz. Patlıyoruz. Patlıyoruz. Ben patlar mı? Düşünsene SUV ile gideceğim. Ama bunlar oluyor. Şimdi abi hazır mısınız? Beyler. Koş lan, ko koş lan koş Havalimanına gideceğiz. Allah lan. <gülüyor> Oğlum oturmadık yerler neymiş? Fatma inceşmenin havalimanına dokunmatör yanmış. Şimdi havalimanının kapıları öçültüyor. Uçaklar neredeyse geldi. sadece bir gelebilir. diğerlerin meteor yağmuru tarafından hasar almış. Yere düşmüş beyler. Aldır mısınız? Önünün yer var. Ben bu 12 kişide kaçırmışım. Sen izin vermemiştim. Yates 2 ha? Arkadaşlar 2. kompleye geliyor. Shush nerelere inysh is still stop build Build the wheel box Blox March Blox March Long Beach Blox in... Look <laughs> Aha bela uçak geldi. Sanırım ses. Biliyorum. Kaptan. Ne kaptan olan pilot. Oğlum, adama, I need a hug. Adam ayı. I need a hug. Hava uçak kalkıyor. Olum öleceğim öleceğim. Fira'da şeyini mi bulacak olur sen ne yaparsın? Adam orada yürüyor bak. Komik, ne yapayım sen? Sen ne Oğlum bu ne lan? Ulan şey de seninle sayın bize diri koç. Bize diri bile. Bize diri koç. Biliyorum Ve kalkıyoruz Kurtarma uçar kalktı Elin diğer tarafındaysanız bir oğluk seçmeyi yalışın Helikopter e yakında <gülüyor> girecek He <gülüyor> herkesin kesin girecek Road Box City kıyılarında bir Megadus'un önecesini O zaman hemen kaçla. Baktan Ulan <gülüyor> ne baktın Mümkünse hiç kısımlar hiç kısımlar da Lağ var Arkadaşlar her mı geliyor Allah